Teknoloji Oku'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Teknoloji Okuyorum'un yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Osman Tufan. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte sosyal medyadaki yasaklardan daha doğrusu gelmek üzere olan yasaklardan Yasaklarla. bahsedeceğiz. Ee, ne düşünüyorsun abi bu konuda? Ya gelir mi gelmez mi? Sansürlenir mi? Sansürlenmez mi? Hatta geçtiğimiz günlerde bir videoyu sansürlediler. Sonra arkasından bambaşka bir olay çıktı. Ne diyorsun? Şimdi şöyle... Osman aslında bu tartışmalar uzunca son 2-3 yıldır yapılıyor Türkiye'de. İşte sosyal medya ağlarının Twitter olsun Facebook olsun Türkiye'de ofis açmaları bir temsilci bulundurmaları işte elde ettikleri gelirden Türkiye'ye vergi vermeleri gibi bir sürü talepler var aslında birkaç yıldır son 2018'den bu yana bu talepler şey yapılıyor isteniyor. Gerek hükümet istiyor gerek başka taraflardan isteniyor ama benim gördüğüm kadarıyla pek olacak gibi değil açık söyleyeyim ben çünkü. O, yeni dünyanın kural şeyleri bunlar evet. araçları o araçları böyle hani Türkiye'de ofis aç o ofis işte vergi ver bilmem ne falan dediğin zaman o birazcık başka bir yere geliyor biz bununla ilgili bir tane de çekmiştik zaten o videoda söyledim ben bunları ben çekmiştim hatta o videoyu da ben kısa vadede bir şey değişeceğini zannetmiyorum ha sansür gelir mi e, kısmen geldi işte geçen söylediğin oldu. o teknoloji okuya atarlanan adamın kanalında yayınlanan bir video vardı o da bir e, hani sebebi açıklanmadı bu arada hatta ben Ekin kollama tanıyorsun o kanalında işte e, video çeken arkadaş zaten. Onunla, onunla da yazıştık Twitter'de falan. O da söyledi. Hani onlar da bilmiyor sebebini henüz. E, ama orada bir Poker'in bir e, uygulaması sponsor olmuş o videoya. Onunla ilgili olduğunu düşündüm ama ben. Ha pek çok. Videoda var o aslında. Evet. Orkun Uşutmak'ın falan videosunda da sponsor olmuşlar. Onun onunla ilgili bir sıkıntı yani bir olmadı. Bir de olunca. Bir de orada yazan ibare de bir hani hükümetten falan filan diye evet. girişince enteresan Biraz. bir şey oldu ama tabi şöyle bir durum var şimdi insanlar burada niye hani sansür geliyor veya yasaklanma geliyor diyorlar. biliyorsun birkaç sene önce YouTube yaklaşık iki yıl boyunca neredeyse kapalı kalmıştı e Wikipedia 3 yıl falan kaldı Wikipedia neredeyse yeni açıldı zaten evet yani yeni açıldı yani o yüzden olur mu olmaz mı şimdi kesinlikle olmaz demiyorum ben biliyorsun olabilir. bu işte Türkiye burası her şey olabilir ama hani şunu da demek de çok doğru değil a yarın kapanıyor falan diye yangınlı olayı da yangın haline getirmek de çok doğru değil Olabilir yani Türkiye burası her an kapatılabilir. Hiçbir zaman da kapatılmayabilir. Ya şimdi bir de şöyle bir şey oldu. Hani Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları vardı. İşte sosyal medya ile ilgili bazı mecaları söyledi. Netflix falan söyledi. İşte Türk halkına yakışmıyor falan dedi. Ondan sonra daha çok alevlendi bu sosyal medyanın kapanacağı. Evet. Daha doğrusu kapanmadan da ötürü sansürleneceği. Ee, özellikle Netflix'teki bazı dizilere yani sansür uygulanacağı falan gibisinden ibareler yer almaya başladı medyada. Ee, bu ne derece olur sence abi? Düşün. Mesela Netflix'te özellikle dizi tarafında sansür. Zaten bu daha önceden de konuşuluyordu. Ya orada şöyle. Orada şu sıkıntı var bence. Benim, hani benim kişisel fikrim şu. Zaten Netflix şu anda biliyorsun Geçtiğimiz aylarda bir kanun çıktı, RTÜK'e bağlandı. Yani bu tarz bütün dijital platformlar aynen bir televizyon gibi. RTÜK'teki, RTÜK'ün televizyonlar için uyguladığı kuralların büyük bir kısmı orada da uygulanacak. Bence bu güzel bir şey. Neden? Çünkü hani başıboşluk iyi bir şey değil. Yani bunu ben sansür olarak görmüyorum. Bir e, Çünkü onun için bir para ödemesi gerekiyor. Frekans, yani orada kullanılıyor. Frekans değil de kullanım için bir para falan ödüyor. Bence yasaklanması bence olmaz. Çünkü neden orada Cumhurbaşkanı'nın aslında söylediği şey şuydu biraz. Ee, o olayın başını belki bilmeyenler vardır aramızda Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın çocuğuyla ilgili yaptığı bir paylaşımın altına insanlar saçma sapan yorumlar yazıyor Twitter'daki evet. konudan bahsediyorum sonra mesela Netflix'e geldi falan da şimdi orada sıkıntı şu biz de bunlar rahatsız biliyorsun şimdi normalde tanımadığım, bilmediğin adını bile bilmediğin ve çoğu da zaten gerçek ismini kullanmıyor tutup sana sallıyor bir şeyler şimdi Tamam bu fikir, biz, yani çektiğimiz bu videoyu da beğenmeyebilirsin, seni de sevmeyebilir, beni de sevmeyebilir, kimse bizi sevmek zorunda değil. O ayrı bir konu ama tutup bu hakaret edeceğin anlamına gelmiyor. Tabii biz ki. bu videoyu kimseye zorla izletmiyoruz. Bunu izlemek için insanlar para da verip gelmiyor. Hani bir hizmet karşılığında bir şey sunmuyoruz burada. Bizim yaptığımız iş kamu yararına yapılan bir iş yapıyoruz. Ama bazı videolara görüyorsundur sen de işte siz bu işten anlamıyorsunuz. Yok X markadan para almışsınız, yok Z markadan para almışsınız. Yani Huawei'yi överiz, onun adamı oluyoruz. Samsung'u gömeriz. <gülüyor> evet. Samsung'dan değil, para almamış oluyoruz falan. Xiaomi'yi gömeriz. Çinliler size para vermiyor, ondan yapıyorsunuz olur falan. Yani bence bir şey olmalı. Standart. Yani bir standart, evet. Bir düzenlem olmalı. Yani bir adam senin yolda çevirip, Osman Allah senin belanı versin dediği zaman sen ona tepki gösterebiliyorsun değil mi? O adamı görüyorsun, kim olduğunu biliyorsun. E bunu sosyal medyada yapınca, eee? Yani bunun böyle bir boşu boşluk bence olmaz. Ya buna sansür de demek çok doğru değil. İnsanların belki eleştirdiği konuşu o, o konuda ben de rahatsız oluyorum tabii ki ister istemez. Hani bunu kim belirleyecek? Yani bir eleştiri mi bu yoksa e, hakaret mi yoksa bu hani bu yarın öbür gün kötü niyetle kullanılabilir mi belki korkusu? Ve bu konuda insanlar haklı. Buna bir şey demiyorum. Ya bir de insanların o konuda şöyle bir tereddütü var. Atıyorum şimdi hani şu anda iktidarda olan taraf hakkında bir eleştirde bulunduğunda direkt hani böyle bir soruşturma kovuşturma işte e, işlem gibi tabii. şeyler oluyor. Fakat işte muhalefet tarafında yer alan herhangi bir şey olduğunda onlara sayıp söylediğinde diyor. Hani bir şey olmuyor bir işlem falan yapılmıyor diye iddia ediyorlar. Hani bu ya, ne kadar doğru işte, ne kadar yalanları bilinmez. İnsanların biraz da tepkisi bu yüzden hani sosyal medyadaki bu özellikle hakaret tarafındaki şeyler tek taraflı değerlendiriliyor gibi düşünüyorlar. Ben öyle düşünmüyorum. Şöyle tabii ki hani öyle iddialar var veya öyle olduğu durumlar da yaşanmış olabilir ama buradaki sıkıntı şu. Bu kim olursa olsun. Yani bu biliyorsun geçen gün başka bir parti liderinin karısına da bazı şeyler yapılmıştı. O da işte HDP'nin eş başkanının falan. Şimdi... De, orada da insanlar tepki verdi. Doğal olarak. Ve şeye de tepki verildi. Berat Albayrak'ın eşine de. Yani günün sonunda burada kimin işi olduğunu, kimin şeyi akrabası olduğunu falan bir şey önemi yok. Sosyal medyada bana da hakaret edemezsin kardeşim. Sokaktaki herhangi bir adama da hakaret edemezsin. İşte yani bu bunun... konuda bir düzenleme olması gerek. Bir de arkadaşlar bu hani sadece Türkiye'ye yaz bir şey değil. Geçtiğimiz günlerde örneğin Almanya'da bir sosyal medya yasası gündeme geldi. Bazı kurallar, bazı şeyler gündeme getirildi. Muhtemelen önümüzdeki günlerde de bu kapsam genişleyerek diğer Avrupa ülkelerinde de yürürlüğe girecektir. Çünkü sosyal medya artık hani böyle sadece internet gibi görülmüyor. Evet, İnsanlar orada şahsi kimlikleriyle eleştiri yapıyorlar, yorum yapıyorlar. Şimdi Özgür Çetin çıkıyor orada, kendi olarak konuşuyor. Başkası çıkıyor, hani sahte bir isimle ona küfür ediyor, manipülasyonlar yapıyor. Dolayısıyla bunlar da hoş görecek şeyler değil. O yüzden hani bu sansürleme olarak değil de daha çok böyle insanlar hani ee, biraz daha nasıl söyleyeyim? Yani gerçek hayatta hani hep orada şeydir ya, gerçek hayatta söyleyemediğim bir şey. Ama şunu söylemek lazım, bu özgürlük değil kesinlikle. Değil. Hani ben karşımdakine kalkayım, söveyim, şey yapayım, o bana hiçbir şey yapamasın. Bu özgürlük değil. Hani diyorlar ya özgürlükler kısıtlanacak. Ben bunun özgürlük olduğunu düşünmüyorum yani. Ya bu özgürlük şeye, değil zaten. Hani evet. kifir etme, hakaret etme. Alay etme, dalga geçme. Bunlar özgürlük kapsamına gelen şeyler değil. değil bence. Ama orada işte hepimizin endişelendiği taraf bu. Yani ben şimdi kendimden örnek vereyim. Ben fizik mezunuyum. Biz 1993 yılında okulda e, Türkiye'de nükleer santral kurulsun mu kurulmasın mı konuşuyorduk. Tamam mı arkadaşlar? Kurulmasın diyenlerin argümanların arkasındaki en büyük sebep hani doğru yönetilemeyeceğiydik. Tamam mı? Bizim sorunumuz bu aslında. Yoksa kurulsun kurulmasın onlar farklı konular ama şimdi bu aynen bu konuda bu. Eğer yani bu yasa veya bu koyduğun kurallar Belli bir kesimin işine yarayacaksa insanlar bundan endişe ediyor ve bunu şeffaf olarak herkese eşit seviyede olacaksa tabii ki yapılsın biz dediğim gibi yani adam gelecek bana küfür edecek ee özgürlük var orada yapabilir öyle bir dünya yok yani kusura bakmasın kimse <gülüyor> ve bu şu vergi gibi konularda zaten dünyada da tartışılan bir konu yani işte bakın Facebook'un Google'ın veya büyük bir şirketlerin çoğunun merkezi İrlanda'da neden Avrupa'da İrlanda en düşük vergi oranına evet. sahip ülke olduğu için şimdi Aynı soru sen buradan Google'dan bir şey aldığın zaman para İrlanda'ya gidiyor ve sen onun vergisini bir yerlere gidiyor. Devlet ondan bir kar elde edemiyor, bir vergi alamıyor mesela. Evet, şu anda ciddi da paralar gidiyor. Şey internette dönüyor. Evet, ya bu sadece Google için söylemiyorum. Yani. İnternette herhangi ya, bir yazılım, course, oyun, olsun şey olsun. şu, bu. Hani devlet buna bir düzenleme yapmaya çalıştı ama dünyada da benzer sıkıntılar var. Ama bizim ülkemize has sorun. Hani senin de söylediğin gibi bu yarın öbür gün kötü niyetli kullanılır mı bu yasalar? Hepimizin endişe olduğu taraf bu zaten. Bunun garantisinin ya da hani böyle olmayacağını söylediğimiz zaman ya da olmayacağı kesin olarak ortaya çıkarsa tabii ki olsun. Ben hani öyle bir özgürlük yok ki. yani birisi bana küfür edecek. Ee e, internet özgür bir ortam yok kardeşim öyle bir özgür bir ortam. Yani. Ben nasıl yetmiyorsam kimseye küfür aynı fikirde olmadığım aynı şeye sahip olmadığım insanlara yani ne online ortamda ne de yüz yüze görüştüğümde o zaman orada da bana edilmemesi lazım. Ya bir de bazıları işte bu eleştirinin dozunu kaçırıyor arkadaşlar. Hani eleştiriyle hakaret. Farklı şeyler yazıyor yazıyor yazıyor işte hani şikayet ederim ben seni işte eleştiremeyecek miyim? Özgürlük var şu var eleştiri farklı bir şeydir. Şey, evet. Ama hakaret evet, boşuna şey. varırsa o başka bir yere gider. E, sık sık aslında sosyal medyada gündeme gelen şey de bu. Adam eleştiremeyecek miyim diyor ama eleştirmiyor halbuki orada. Hakaret ediyor yerin dibine gömüyor. Sonra vay efendim ben öyle demedim böyle demedim geri vitese takmalar şeyler. Yani herkesin biraz daha dikkatli olması lazım. Hani nasıl yüz yüze konuşurken o kişiye onları diyemeyeceksen, evet. söyleyemeyeceksen, sosyal medyada da söylememek benim, gerekiyor. benim benim yani. hep iddia ettiğim bir şey var Osman. Yani yolda görse elimizi öpecek adamlar. Twitter'dan işte YouTube'dan falan şey yapıyor yani sen bu işi beceremiyorsun diyor. Ya ben 20 yıldır bu işi yapıyorum. Yani beğenmeyebilirsin istersen. Hani dersin ki ben senin yaptığın daha iyisini yaparım. Buyur Hodri Meydan. YouTube'da kanal açın. Buyurun yapalım yani hani sıkıntı yok ama hani sen bu işi bilmiyorsun anlamıyorsun mesela bence bu hakarettir benim kişisel fikrim. Çünkü şey değil yapıcı bir eleştiri değil. Yapıcı eleştiri olsun şunu diyebilirsin. Orada ışığı güzel kullanmamışsın, sesi güzel kullanmamışsın ya da kendini iyi ifade edememişsin öyle yorumlar da geliyor. Geliyor tabii canım. Onlar başımızın üzerinde evet. yeri var bu arada. Şöyle Bunlar yapsaydınız baş... daha iyi olur. Diye şöyle yaparsanız daha iyi olur diye gelebiliyor ama bazıları direkt bu iş böyle olmaz. Sen bu işi yapma. <gülüyor> bence <gülüyor> video çekmeyin. Bence şu <gülüyor> evet. incelemesini daha yapmayın. Bence bir daha bunu da, ya kardeşim, tamam yapmayalım da neden sen, yapmayalım? Hayır, yani, sen, sen de izleme o zaman. Mı? Yapıcı yani, bir evet, şey yap. Yapıcı yani. bir şey söyle yani. Hani evet. de ki bak hata ne şu, şunu şöyle yapsan daha iyi olur de. Daha güzel şey yaparsın, içerik hazırlarsın de. Hani diyelim ki biz üzerine koyalım. Bu bizim evet. eleştiri böyle biraz da Türk halkına has bir şey aslında bu. Direkt böyle gömme amaçlı. Yani bir, bir şey olsa da hemen onu gömsek diye hayır, dediğin, böyle bekleyenler var. Dediğin gibi mesela ne yapmamız lazım abi o zaman... Hani onun bana tamam bunu böyle yapmayalım eyvallah da. ama ne yapmamız lazım onu söyle dediğin zaman onun cevabı yok o kişide bence büyük bir çoğunluğunda yok. Ya tabii ki bir de şey olayı var şimdi ben sözcük sitelerini falan da takip ediyorum. Bir şeyi övüyor mesela bazıları. reklamamı geldiniz kaç para aldınız falan filan böyle hani insanların bazı şeylerin hoşuna gidebileceği onu övebileceklerine inanmıyorlar. Ama bir gömme olayı olduğunda bir bakıyorum 500 tane enter olmuş Allah Allah o bir şey yazmış o bir şey yazmış yani. <gülüyor> Gömme söz konusu olduğunda bizim Türk halkı o konuda şey. hakkını vermek lazım yani. Yani uzun lafın kısası ben bu düzenlemelerin yani hayatın 15 Temmuz'a kadar de yapasın demişti Cumhurbaşkanı çünkü 15 Temmuz'da meclis tatile giriyor. Bence 15 Temmuz yetişen sanmıyorum. Biz bu videoyu mesela bakayım sekizi bugün. Evet, bir haftada zor. Yani. Ya kapsamını zor belirlemeleri yani. zor yani. Hani. Ceza kapsamı ne olacak? İşte e, hangi mecrada nasıl davranılacak? Hem evet. ya bunlar zor şeyler. Hani hemen hop diye çıkacak şeyler, şeyler değil. değil. Çünkü bunlar Ama yeni, yeni nesil teknolojiler. Yani şu, bence temel e, düstur şu olmalı: Gerçek dünyada bir insana yaptığın bir hakaret neyse, so e, sosyal medyada da yaptığın hakaretin aynı ölçüde değerlendirilmesi lazım. Yani çünkü yoksa ben, e, ben yazmadım onu da, işte hesabım hacklenmiş de falan. Ne çok yalanlar duyuyoruz. O hesap kim kardeşim onun sonu çünkü bulunuyor bunlar biliyorsun IP numarasından şak diye bulunuyor. Ve geçen gün bir video izlemiştim yine şeyde Twitter'dan denk gelmiştim o videoya tam net hatırlamıyorum. Genç kızın bir tanesine şeyden Whatsapp'tan işte sosyal medyadan işte seni öldürürüm şöyle yaparım böyle yaparım diye bir adamın biri mesajlar atmış. Kız da bunu savcılığa vermiş. Savcılık işte yeterli kanıt olmadığı için kavuşturmaya gerek yok diye cevap vermiş. Yani şimdi muhtemelen bir yasa geldiğinde belki işte, öyle olmayacak. Yani olmaz herhalde. Çünkü kanıt daha ne kanıt olacak? Yani ortaya kanından çıkması için o kızın öldürülmesi mi lazım? O zaman mı kanıt? Hey, tamam öldürmüş tamam mı? Haklı. Bu yani sonra da diyoruz ki işte kadın cinayetleri işte şöyle oldu, böyle oldu. Bu yasayla arkadaşlar belki de işte bu tarz olayların da bir nebze önüne geçilebilir diye düşünüyorum. Ya bir diyorum. de caydırıcılığı olur bence. Yani, yani. şimdi insanlar bir şey zannediyor. Hani normal hayatta Gidip birine küfür edersen ne olur? O adam seni dava edebilir veya başka şeyler olabilir. Ama burada zannediyor ki hani ben sana geleyim ağzıma geleni söyleyeyim o sonra da arazi olayım gideyim. O Bu birazcık caydırıcılık da olabilir. Nasıl ki banka soymak suçsa yani gidip bir bankayı soymaya kalktığı zaman suç işte, suça karışmış oluyorsan benzer bir durum burada da olmalı. Yani o kafana göre hani ben sana fake PSP açayım Osman şöylesin böylesin de yazayım Saydırayım, o zaman. He, ne güzel ya. Yani. Evet arkadaşlar bu bölümde sosyal medya üzerine gelecek olan bazı yasalardan bahsettik. Bu yasaların artısı ne eksisi ne bunlara değinmeye çalıştık. Eğer bu konu hakkında sizin de görüşleriniz varsa ki mutlaka vardır inanıyorum ben buna. Bu videonun altına bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın diyoruz. Hoşçakalın.